Evet, son videoyu dikkatle izlediyseniz, aklınıza ilginç bir soru gelmiş olabilir. Bir fonksiyonun belirli aralıklarda aşağı yönlü ya da yukarı yönlü çukurluğundan ya da iç bahsetmiştik. Ve tam bu ikisi arasında, yani fonksiyonun aşağı yönlü iç bükeylikten yukarı yönlü iç geçtiği bir nokta vardır. Bu noktadan önce eğim azalmaktadır, bu noktadan sonra ise eğim artmaya başlar. Evet, fonksiyonun grafiğinde fonksiyon aşağı yönlü iç bükeylikten yukarı yönlü iç geçer. Aynı fonksiyonun türevinin grafiğinde ise, bu noktaya kadar türevini azalmakta, bu noktadan sonra ise artmakta olduğunu görürsünüz. İkinci türeve bakacak olursak da yine aynı noktada, ikinci türev negatifken pozitif olur. Evet, tüm bunları sağlayan bu noktanın özel bir adı olmalı, öyle değil mi? İşte bir fonksiyonun çukurluğunun yön değiştirdiği, bu fonksiyonun türevinin tepe noktası yaptığı ve ikinci türevin işaret değiştirdiği bu noktaya büküm noktası denir. Büküm noktası. Büküm noktasını bulmak için fonksiyonun çukurluğunun yönüne bakabilirsiniz. Mesela bu örnekte, büküm noktasını çukurluğun aşağıdan yukarıya döndüğü yerde bulabilirsiniz. Ama bundan daha kolay, ikinci türevin işaret değiştirdiği noktayı bulmaktır. Yine bu örnekte ikinci türev, büküm noktasında negatiften pozitife geçiyor. Tabi pozitiften negatife geçtiği durumlarda olabilir. O halde büküm noktasında ikinci türev işaret değiştirir diyebiliriz. Negatiften pozitife ya da pozitiften negatife. Bu örnekte çukurluk yani iç bükeylik aşağıdan yukarıya değişti. Eğer yukarıdan aşağıya değişen bir çukurluk olsaydı bu noktaya kadar eğimin arttığını yani ikinci türevin pozitif olduğunu söylerdik. Sonra ise eğim azalmaya başladığından ikinci türev işaret değiştirir ve negatif olur. Böylece ikinci türevin pozitiften negatife değiştiği bir örnek de görmüş olduk. İlk örnekte ise negatiften pozitife geçiyordu. İşte büküm noktasının hikayesi bu.